kaynak paketlerimizde bir an evvel gelip şu asgari ücretli, şu emekli, şu memuru açlık sınırından yoksulluk sınırından kurtaracak maaş zamlarının yapılması lazım. Bunlar rahmetli Erbakan'ı kırgın mı gözleniyor masaya sebep oldu? Bizim davamızda şahıslara bir düşmanlık, bir kin hiçbir zaman olmaz. En başta dediler ki ya bu Erbakan hocayla Tayip Tayyip Bey'in AK Parti'nin bir ortaklaşa planı, bir danışıklı dövüş. Merhum babanızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle son dönemde bakışı nasıldı? Rahmete kavuştuğunda kırgın mıydı? Ne oldu da yollar ayrıldı sorusunun cevabını hani malum zaten her tarafta yazıldı, çizildi, çok konuşuldu bu ama kırgın mı ayrıldılar? Tabii şimdi kırgın ayrılmaktan ziyade Erbakan hocamız da o zaman 2002'de, 2003'te televizyonlara çıktı. Daha yeni AK Parti iktidar olmuş. Hı. Dedi ki ya bakın bu arkadaşlarımız bizim kendi arkadaşımızdır, bizim öğrencimizdir. Bunların başarılı olmasını isteriz. Çünkü neden? Bir kere başarısız olduğu zaman en başta bunun faturasını bütün millet hepimiz beraber ödeyeceğiz. Allah korusun ülke olarak hepimiz batacağız. Ama dedi başarılı olmanın yolu borç ve faiz ekonomisinden değil, üretim ve istihdam ekonomisinden, ihracat ekonomisinden geçer. Mutlaka senede en azından 100 milyar dolar kaynak bulmaları lazım. Borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi yapmadan. Ve bu 100 milyar dolar kaynakla da aynen bizim 76-77 daha sanayi hamlesinde yaptığımız gibi ve 54. hükümette yaptığımız gibi istihdam imkanı, iş imkanı üretip ihracat, sanayi, teknoloji, tarımda ve hayvancılıkta, sanayide ve teknolojide üreten ve ihraç eden bir Türkiye. Bunun finansmanı da borçla, en yüksek faizli kredilerle bugün yaptıkları gibi değil, kaynaklarla, milli kaynaklarla aynen 54. hükümette yapıldığı gibi yapılması lazım Şimdi bunlar dinlenilmedi. Bunlar dinlenilmedi. En sonunda gelinen nokta nedir? aldıklarında hane halkının bankalara borcu 6.6 milyar liraydı. Bugün bu borç 850 milyar liraya çıkmış. Yani sadece Türkiye'de vatandaşın, hane halkının hepimizin 83 milyon bankalara borçları 100 milyar dolara aşmış. Ne demek bu 6.6 milyar lirada 850 milyar liraya çıkması demek. AK Parti iktidarı döneminde 140 kat artmış vatandaşın bankaya borcu. Özel sektörün borcu AK Parti devraldığında 2002'de 88 milyar. Veya sektör bu. Banka, özel bankalara 80 8 milyarlık borcu ne oldu özel sektörün, real sektörün, şirketlerin, firmaların 3,5 trilyon liraya geldi. Bu ne demek? 40 misli artmak demek. Ve şu anda real sektör, hane halkı ve kamu kesimi, devlet, millet, özel sektör olarak 900 milyar dolara yakın bir borcun içerisindeyiz. Bu 1 trilyon dolara yakın bir borç demektir. İşsizlik fonundan 12 milyar lirayı kullanmışlar. 240 devlet kuruluşu satın aldılar. 170 tanesi satıldı. 70 tane devlet kuruluşu elimizde kaldı. Bütün bunlar nasıl sıkışık bir noktada olduğumuzu gösteriyor ve bu işin içinden bu anlayışla borç faiz ekonomisi mantığıyla çıkılmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Yapılması gereken mutlaka acilen denk bütçenin yapılması, bu borçlanma ve bu borç faizi ödeme sarmalına bu girdaba son verilmesi ve arkasından da bu kaynak paketlerimiz, bizim milli kaynak paketleri kitabında ortaya koyduğumuz adımların atılarak borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi koymadan bu kaynaklarla üretime yönelik yatırımlar yapılması, ihracata yönelik, sanayi ve teknolojiye yönelik yatırım yapılması, biraz evvel söylediğim gibi hayvancılıkta, tarımda, sanayide, teknolojide üreten ve ihraç eden Türkiye'nin hayata geçirilmesi ve tabii yine bu kaynak paketlerimizde bir an evvel gelip şu asgari ücretli, şu emekli, şu memuru açlık sınırından, yoksulluk sınırından kurtaracak maaş zamlarının yapılması lazım. Bunların hepsini biz parti programımızda da yapacağımızda yazdık. Bu kaynağı nereden bulunacağını da kaynak paketleri kitabımızda ortaya koyduk İl ve ilçe teşkilatlarımızdan bunu elde edebilirler. Bu kaynak paketleri kitabımız bizim Cekcak Edebiyatı veya bir propaganda kitabı değil. Tamamen akademisyenlerin başta ARGE Başkanımız profesör doktor Doğan Aydal hocamızın başkanlığında ilmi, matematik, ekonomik gerçeklere dayanan bir kitap. 15 adımda borçlanmadan, millete yük yüklemeden nasıl 150 milyar dolar kaynak bulunacak? kitabı. Bu kaynakla da ne yapacağız? Dediğim gibi 81 ile 181 proje kitabında ortaya koyacağımız üzere bütün bu gençlere, bu diplomalı işsizlere iş istihdam imkanı oluşturacak, yatırımlar yapılacak üretime yönelik, istihdama yönelik ve aynı zamanda aynen 54. hükümette yapıldığı gibi yine bu kaynakla işçiye, memura, emekliye, dar gelirli milyonlara refah seviyesini arttırmak üzere Maaş yapılacak, imkan sağlanacak. O zaman %100, %200, %300 maaş zamları yapılmıştı. Biz de yeniden Refah Partisi olarak gelir gelmez ilk işimiz %50 maaş zammı yapmak sözünü verdik. Parti programımıza da yazdık ve takip eden senelerde de mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde maaş zamları yapacağız. Şimdi gerçek enflasyon %30 olmuş, 40 olmuş, gıda enflasyonu %50 olmuş. İşçiye, yüzde emekleye %7, %8 zam yapıyorsunuz. Bu zam sayılmaz çünkü daha eline geçmeden eriyip yok oluyor. Şimdi bir son hesap daha yapayım. Bakınız biraz evvel söyledim borç ve faiz ekonomisi diye. Bu iktidar 2002'den bugüne kadar ödediği toplam borç faizi ne kadar? 530 milyar dolar, 530 milyar dolar borç faizi ödemişsiniz. Biraz evvel söyledim 240 devlet kuruluşu teslim aldınız. 170 tanesini sattınız elinizde 70 tane kaldı. Bu satışlardan özelleştirmelerden 70 milyar dolara yakın bir para elde ettiniz. Hı hı. Bu da gitti. Bunu da toplayın. 600 milyar doların üzerine şu yap işlet devlet projeleri var. Bir dolarlık köprünün on dolara yaptırılması projeleri maalesef üzülerek söylüyorum. Sadece müteahhit firmaya döviz kuru farkından ödenen parayla üç tane, dört tane daha köprü yaptırılacak projeler. Üç senelik kirasıyla üç tane şehir hastanesi yapılacak şehir hastanesi projeleri. Bunlara 29 senede millet olarak ödeyeceğimiz para 480 milyar dolar. Bu 29 senenin sonunda elde edeceğimiz varlık devredecek ya bize. O devrettiği varlığın değeri 80 milyar dolar. Yani 80 milyar dolarlık bir varlığa sahip olmak için biz millet olarak, devlet olarak 480 milyar dolar bu müteahhitlere ödüyoruz. Bunun hesabı ortada. Ayrıntısına hiç girmeyeceğim. E 400 milyar dolarımız da böyle gitmiş. 530 milyar dolarımız faize gitti. 400 milyar dolarımız yap işlet devletle beşli müteahhitlere gitti. 70 milyar dolarlık devlet malı satıldı. Etti size 1 trilyon dolar. Bir de kamunun borcunu arttırdınız ya. Bunları yaptım ama ben borç ödedim. Borçlarımı sildim diyemiyorsun. Kamunun borcunu da 2002'den bu yana 200 milyar dolar da onu arttırmışsın. Etti size 1.2 trilyon dolar. Biz onun için dedik ki bu 128 milyar dolar nerede konusu çıkınca. Ya sadece 128 milyar dolar değil. Bu milletin 1.2 trilyon dolarını sorması lazım. 1.2 trilyon dolara 10 tane daha Türkiye kurarsınız. Bunu tabii tahayyül etmek gerçekten de zor. Bakın milyar demiyorum. Trilyon dolar. 1.2 trilyon dolar Maalesef heba olmuş oldu. Biraz evvel yaptığım hesap ortadadır ve bunlar tabii ki devletin rakamları. Kendimiz internette şuradan buradan ortaya koymuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın, TÜİK'in rakamları var. Ayrıca grafikleri de tabi var ama onlara girmeyeceğim. Peki bu noktada bu e, bahsettiğiniz acıl önce matematik hesapları vesaire falan filan, yönetimsel e, zafiyetler ya da sıkıntılar dersem herhalde yanlış olmayacak anlatımınızdan anladığım. E, bunlar e, Rahmetli Erbakan'ı kırgın mı? gözleniyor masa sebep yani, başa Elbette artık. yani bunlar tabi Kari Bakan hocanın asla tasvip edebileceği şeyler değil. Hatta mesela baştan bazen dediler ki şahsi, şahsi değil tamamıyla şahsi değil, de devlet meseleleri, meseleleri sebebiyle, sebebiyle mi kırgındı? Mutlaka çünkü bizim zaten bildiği görüşte bizim davamızda <gülüyor> şahıslara bir düşmanlık bir kin hiçbir zaman olmaz. Yapılan icraat yanlıştır. Kişinin kendisi kötü olmaz. Yaptığı icraat kötü olur yanlış olur. Onun düzeltilmesi için mücadele edilir. Onu düzelttikten sonra da o kişiyle herhangi bir problem de olmaz. Dolayısıyla bundan dolayı mesela ben aslında bir şey getirmiştim. Şu demiş söylediğim 530 milyar doların tabelasını yapmışlar. 2002'den 2020'ye kadar ödedikleri faiz Kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı. Şimdi 526 milyar doları faize vermiş. 2002'den 2020'ye kadar Sağlık Bakanlığı'na yaptığı bütün harcama 140 milyar dolar. Daha da acısı 2002'den 2020'ye kadar TÜBİTAK'a ayrılan bütçe sadece 14 milyar dolar. Yani faize ayırdığınız bütçenin 30'da birini 40'da birini TÜBİTAK'a ayırıyorsunuz. Faize verdiğiniz paranın üçte birini dörtte birini 18 senelik Bütün Sağlık Bakanlığı harcamalarına veriyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na en önemli konularımızdan bir tanesi gelecek nesiller geleceğimize emanet ediyoruz Milli Eğitim Bakanlığına 18 senede verililen 338 milyar dolar faize verilen 526 milyar dolar şimdi bu tabloyu Erbakan Hoca'nın tasvip edebilmesi milli görüş olarak bizim tasvip edebilmesi mümkün değil onun için en başta dediler ki ya bu Erbakan Hoca ile Tayyip Bey'in AK Parti'nin bir ortaklaca planı, bir danışıklı dövüş. İşte Erbakan Hoca'ya iktidar da tutmuyorlar, partisini kapatıyorlar, yasaklıyorlar. Tayyip Bey e Erbakan Hoca yol verdi. Dolayısıyla da Tayyip Bey onun yerine bu işleri yapacak. Yani onun yerine yapacağı işler bu. Bak şimdi şurada bir tablo daha vereyim. Gene 18 senede faize ödenen miktar 526 milyar dolar demikle aynı. Bu ne demek? Yıllık ortalama 27.7 milyar dolar faiz ödemiş. Yani yılda yaklaşık 30 milyar dolar faiz ödemişler. Ben faize karşıyım. Bizimle faiz lobileri uğraşıyor. Bu faiz lobilerinin operasyonlarıyla mücadele ediyoruz diyenler 18 senede 530 milyar dolara yakın borç faizi ödemiş. Bunun ortalaması 1 senede 30 milyar dolar yapar. Bu ne demek? Altta yazmış. 1 senelik faiz ödemesiyle 23 tane Osman Gazi Köprüsü yapabilmek mümkün. 55 tane Ankara-Konya hızlı tren hattı yapabilmek mümkün. Sadece 1 senede faize verdikleri parayla. 37 tane Ankara-Sivas hızlı tren hattı yapılabilmesi bunların rakamları devlet Demir Yollarında proje maliyetlerinden çıkartılıyor 21 tane Avrasya tüneli her bir senede yapabilmeniz mümkün 9 tane Yavuz Sultan Selim köprüsü 8 tane Er Demir boyutunda Demir Çelik fabrikasını yapabilmeniz mümkün Yani bu faize verilen parayla 18 senede 150 tane erdemir boyutunda demir-çelik fabrikası yapabilirdik. Veya 18 senede 1000 tane Ankara-Konya hızlı tren hattı yapabilirdik. 18 senede 360 tane Avrasya Tüneli yapabilirdik. Bunlardan sadece birer tane yapılmış oldu. Yine bir başka son tablomu da göstereyim. 526 milyar dolar 18 senede ödedikleri faiz, 1 senede ortalaması gene dediğim gibi 27.7 milyar dolar. Ayda ne kadar oluyor? Ayda her ay 2.3 milyar dolar faiz ödemişler. Yani 18 senede, 18 çarpı 12 ay her bir ay yaklaşık 2,5 milyar doları faize ödemişler. Peki Türkiye'deki 20 milyon hane halkının mutfak masrafı ne kadar aylık? 16 milyar TL. Şimdi bunu 800 lira diye hesap etmişti arkadaşlar bu yeni enflasyonu hadi 1000 lira diyelim. 20 milyon hanenin aylık bütün mutfak masrafı, temel gıda ihtiyaçları ayda ne kadar tutuyor? 20 milyar lira diyelim. Çünkü 20 milyon hane 800 değil 1000 lira diye hesaplayan 20 milyardır. Peki bu ne demek? Bu hükümetin sadece bir aylık faiz ödemesi demek. Yani çünkü 2,5 milyar doları bugünkü dolar kurundan ödedikleri faizi, aylık faizi 2,5 milyar doları dolar kurundan TL'ye çevirdiğinizde ayda 20 milyar TL yapar. Ayda 20 milyar TL Türkiye'deki 20 milyon hanenin 1000 liradan hane başına 1000 liradan bütün mutfak masrafı demek. Yani hükümet bu faize bu parayı vermek yerine e 83 milyon, E 20 milyon hane halkı. Bundan sonra bütün yemeniz içmeniz benden. Bunu size verebilirim diyebilirdi bu faize bu parayı vermek yerine. Pekala. Şimdi tabii Bakan hocamızla danışıklı dövüş olma ihtimali yok. Bunun milli görüşün devamı olma ihtimali yok. Bu icraatların milli görüşle uygun olma ihtimali yok. Borç ve faiz ekonomisi milli görüşle bir araya gelmez. Milli görüş üretim, istihdam, ihracat demektir. Denk bütçe demektir. Bir kuruş borç almayacağım, bir kuruş borç faizi ödemeyeceğim demektir. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğim demektir. Dolayısıyla kendileri de ifade etti. Biz milli görüş gömleğini çıkarttık, yolumuzu ayırdık dedi. Bundan sonra artık Milli görüşün kendisine milletimizin gelmesin. Yeniden Refah Partisi CV'si sağlam, geçmişi sağlam, iş bitirme belgesi elinde referansları sağlam.